Bugün 3 Nisan 2023 Pazartesi, ay günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay çalışkan ve tedbirli bir ruh hali verebilir. Görevler, sorumluluklar ve birikmiş işlerle ilgilenebilir düzenlemeler yapabiliriz. Bugün iletişim gezegenimiz Merkür Boğa burcunda ilerlemeye başlıyor. Merkür 11 Haziran'a kadar Boğa burcunda olacak. Bu dönemde zihnimiz biraz yavaşlayabilir. Düşüncelerimiz daha kararlı ve sabit hale gelebilir. Zihnimiz para ve maddi güvenliğimizle ilgili konulara yönelebilir. Merkür 20 Nisan-15 Mayıs aralığında Boğa burcunda geri hareketli olacak. Akşam saatlerinde ise ay boğa burcundaki Uranüs'te üçgen görünüm yapacak özgür ve bireysel davranma ihtiyacımız artarken günlük işlerde yaratıcı ve pratik çözümler bulabiliriz Merkür boğa burcundan geçinden hemen sonra akşam saatlerinde kova burcundaki Plüton'la dik açı yapacak derin ve dönüştürücü düşünceler biraz baskı yaratabilir sinir sistemimizde hassas olabilir gece saatlerinde içe yönelişler ve tefekküre yönelebiliriz